Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları, doğru maske kullanımı COVID-19 salgını mücadelesinde çok önemlidir. Maskeleri kullanmadan önce elleriniz 20 saniye boyunca yıkamalı veya alkol içerikli bir el dezenfektanı kullanmalısınız. Maskenin katlanır kısmı dış kısma gelecek şekilde ve metal kısmı burna gelecek şekilde maske iplerinden tutularak yüze yerleştirilmelidir. Lastikli maskeler kulaktan geçirilerek Bağcıklı maskeler ise önce üst bağcı kulak üstünden bağlanarak, alt bağcı da ensede bağlanarak yerleştirilmelidir. Maskeyi yüzünüze yerleştirirken kesinlikle bez kısmı dokunmuyoruz. Maskeleri çıkarırken yine iplerinden tutarak çıkarıyoruz ve güvenli şekilde çöpe atmaya dikkat ediyoruz. Maske kullandıktan sonra da yine 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalı ya da el dezenfektanıyla ellerimizi temizlemeliyiz.